Gördükselenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben de Ömer ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Kinolejikan gelişmelerini sersin paylaşacağız benim ana haber başlıyor. Sosyal medya kanalımızı şöyle bir tanesek olursak değerli dostlar. Sosyal cep tarikhaber, Pinterest tarikhaber, Ellam tarikhaber, TikTok tarikhaber, TV, Facebook tarikhaber, LinkedIn tarikhaber, Yay tarikhaber, Tumblr tarik haber, insan Instagramet tarikhaber, Twitter Tarık Haber, Reddit Grantayp 738, YouTube Tarık Haber TV, VK Ömer Tarık'ın masraflarıyla yayındayız. Eğer ya sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak bir kolayda da yayındayız. kolay kanalımız Tarık Haber TV'den mücadele ulaşabiliyorsunuz. Up Canlı yayında yayındayız efendim. Up Canlı yayın kanalımız Tarif Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. de yayında ister dostlarlike kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Tersi, alternatifte yayınlıyız. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Azalda da yayınlıyız değerli dostlar. Azar kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. her yerde olsa... sohbet odaları var biliyorsunuz siterdan bir ulaşabilirsiniz İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Zamanı geldiğinde de canlı yayındaki o soruyu yaratlamadı değerli izleyenler. Son dakika haberleri Taksim'deki terör saldırısı sonrası İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılmıştı. Ekrem İmamoğlu o soruya yanıt vermedi. Zamanı geldiğinde konuşuruz dedi. Son bakka abone göre İslamlı Bülşehir şey, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında önemli açıklamada bulunuyor. Taksim'deki terör saldırısı sonrası valilik kararıyla İstiklal Caddesi'nden kaldırılan ağaçlarla ilgili soruya yanıt vermeyen yani Ekrem İmamoğlu bunun zamanı geldiğinde konuşuruz ifadelerini kullandı. Güncel. Son dakika, Taksim'deki terör saldırısı sonrası İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılmıştı. Ekrem İmanoğlu o soruya yanıt vermediği zamanı geldiğinde konuşuruz. Son dakika, Taksim'deki terör saldırısı sonrası İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılmıştı. Ekrem İmanoğlu o soruya yanıt vermediği zamanı geldiğinde konuşuruz. Son dakika, İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmanoğlu, Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Taksim'deki terör saldırısı sonrası valilik kararıyla İstiklal Caddesi'nden kaldırılan ağaçlarla ilgili soruya yanıt vermeyen Ekrem İmamoğlu, bunu zamanı geldiğinde konuşuruz ifadelerini kullandı. Son dakika, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmanoğlu, Habertürk TV'de yayınlanan olaylar ve görüşler programına konuk oluyor. Taksim'deki terör saldırısı sonrası İstiklal Caddesinden kaldırılan ağaçlarla ilgili soruya yanıt vermek istemeyen İmamoğlu, "Bunun zamanı geldiğinde konuşuruz." dedi. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Taksim'deki terör saldırısı. Her şeyden önce başımız sağ olsun. Dönem dönem terör saldırıları ülkemizde canımızı çok yaktı. Bu terör saldırılarında sadece vatandaşlarımızı kaybetmedik. Bazen ülkemizi ziyaret edenlerin de hayatını kaybettiği saldırılar oldu. Terörün ülkesi, şehri yok. Bütün dünyanın teröre karşı tek vücut olması vazgeçilmez bir prensip olmalı. İki vatandaşımızın Ayazada cenazesine katıldım. Çok acı bir şey. Saldırıdan bir saat sonra oradaydım. Yaralılarımızı da ziyaret ettim. Gerçek parayı mı? Sıra şifa diliyorum. Terörü ve terör örgütlerini şiddetle kınıyoruz. En çok sinir olduğum şey bu tür saldırılarda terör istismarı. Tümüne şiddetle karşı duruşumuzu ifade etmek isterim. Ne yazık ki New York e çıkan haber can sıkıcıydı. Hoşuma gitmedi. Onlarca şehrin belediye başkanlarının destek mesajlarını benimle paylaşması kıymetliydi. İstiklaldeki ağaçların kaldırılması. Bu konuda şimdi konuşmayacağım. Bu kriz anlarının partisi yok. Şu anda tek söyleyeceğim valilik bir karar verdi. Kaldırılmasını istedi biz de kaldırdık. Ağaçları koruma altına aldık. Başka yerlere dikiyoruz. Bunun zamanı geldiğinde konuşuruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar ve bir gol daha geldi değerli izleyenler. Milli takımımız, takımımız İskoçya karşısında Diyarbakır Stadyumu'nda oynuyor. Maçı Will Krash yönetiyor. Maç değerli izleyenler. Şu an ikinci yarı ve maçın 88. dakika oynuyor. Türkiye Milli Takım A Milli Takımımız 40. dakikada Ozan Kabak'ın golüyle ve Cengiz Ünder'in 49. dakikada attığı golle şu anda 2-1 önde götürüyor değerli izleyenler maçı ve İskoçya'da da golü 62. kadar John Green kaydetti değerli izleyenler. Ee, bu maçı canlı yaygınlar sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Dünya nefesine tuttu kritik açıklama geldi. Sadece iki ülke izin verebilir. Bir an gözü o bölgede Ukrayna'nın talebine Polonya'dan yanık geldi. Sadece iki ülke izin verebilir dedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oreski Danilov, hüzelerin düştüğü Polonya'daki bölgeye acil erişim talep etmişti. Konuyla ilgili Polonya'dan yanık geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda sadece Polonya ve ABD Ukrayna'nın patlama alanına erişimine izin verebilir ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Dünya. Dünyanın gözü o bölgede. Ukrayna'nın talebine Polonya'dan yanık geldi. Sadece iki ülke izin verebilir. Dünyanın gözü o bölgede. Ukrayna'nın talebine Polonya'dan yanıt geldi. Sadece iki ülke izin verebilir. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksii Danilov, füzelerin düştüğü Polonya'daki bölgeye acil erişim talep etmişti. Konuyla ilgili Polonya'dan yanıt geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, sadece Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın patlama alanına erişimine izni verebilir diye ifadelerini kullandı. Dün akşam saatlerinde Polonya topraklarına düşen füzelerle ilgili soruşturma devam ederken, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın füzelerin düştüğü Polonya'daki bölgeye acil erişim talebine yanıt verdi. Duda... Hem ülkesinin hem de düşen füzeler ile ilgili soruşturmayı yürüten Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın müdahalesini onaylaması gerektiğini ifade ederek, sadece Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın patlama alanına erişimine izni verebilir. İşlemler Polonyalı ve Amerika Birleşik Devletleri'li uzmanlar tarafından yürütülüyor. Bu işlemlere herhangi birinin katılmasına izin verilecekse, en azından her iki tarafın da onayı gerekir dedi. Ukrayna füzelerin düştüğü bölgeye acil erişim talep etmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, füzenin Polonya'ya düşüşüyle ilgili ortak soruşturmayı destekliyoruz ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın Rusya'nın söz konusu füzelerden sorumlu olduğuna dair iddialarına yönelik kanıtı teslim etmeye hazır olduğunu aktarmıştı. Ortaklarımızdan bunun bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğuna dair varılan sonuca ilişkin bilgileri beklediklerini açıklayan Danilo, Ukrayna'nın devlet sınır hizmeti ve Ukrayna savunma bakanlığı ekiplerinin patlama alanına acil erişimini talep ettiğini belirtmişti. Füzelerin Ukrayna'ya ait olduğu belirtilmişti. Batılı ülkeler Polonya'nın güneydoğusundaki Pseodo köyüne düşen ve iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerin Rusya'nın dün Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına karşılık veren Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu ve kazayla Polonya topraklarına düştüğünü ifade etmişti. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletlerinden Rusya'ya, bu savaş suçu. 35 bin lira ceza...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 Farklı anket, iki farklı sonuç, birbirinde fark attı, birinde arkada kaldı. Değerli izleyenler. İki farklı ankette, iki farklı sonuç geldi, Birinde fark attı, birinde arkada kaldı. İşte ittifaklar arasındaki sondur. 2023'ün Haziran ayında yapılması beklenen seçimler için nefesler tutuldu. Seçimler 7 ay gibi bir süre kaldı. Siyasi partiler etki alanlarını genişletmeye çalışırken anket şirketlerinin araştırma hazırlıkten daha yakından takip ediyor. Kasım ayında yayınlanan son iki anketteki farklı sonuçlar ise dikkatlerden kaçmıyor. Anketlerden birinde açık ara Cumhur İttifakı öndeyken diğerinde ise Millet İttifakı'nın önde olduğu görülmüş. Haber. Haber. Güncel. İki farklı ankette iki farklı sonuç. Birinde fark attı, birinde arkada kaldı. İşte ittifaklar arasındaki son durum. İki farklı ankette iki farklı sonuç. Birinde fark attı birinde arkada kaldı. İşte ittifaklar arasındaki son durum. 2023 Haziran ayında yapılması beklenen seçimler için nefesler tutuldu. Seçimlere 7 ay gibi bir süre kaldı. Siyasi partiler etki alanlarını genişletmeye çalışırken anket şirketlerinin araştırma hazırlıkları da yakından takip ediliyor. Kasım ayında yayınlanan son iki anketteki farklı sonuçlar ise dikkatlerden kaçmadı. Anketlerden birinde açık ara Cumhur İttifakı öndeyken diğerinde ise Millet İttifakı'nın önde olduğu görüldü. Türkiye seçim sürecine girdi. 2023 yılında yapılacak seçimler diğer seçimlerde olduğu gibi Türkiye için tarihi bir önem taşıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli değil. Seçim tarihinin açıklanmasıyla beraber altırlı masada yer alan siyasi partilerin genel başkanlarının bir araya gelip ortak adayı açıklaması bekleniyor. Gözler Anketler'de her ay düzenli olarak yayınlanan anket sonuç seçimlerin yaklaşmasıyla vatandaşların daha çok ilgisini çekmeye başladı. Son olarak ada araştırma ve MAK danışmanlık şirketlerinin anket sonuçları yayınladı. İki anket sonucu arasından belirgin fark ise gözlerden kaçmadı. Ada araştırma şirketinin anket sonucunda Cumhur İttifakı açık ara önde yer alırken MAK danışmanlık şirketinin açıkladığı sonuçlarda az bir farkla Millet İttifakı'nın önde olduğu görüldü. Altılı Masa'daki partileri baz alıp hesaplandığında ise toplam sonucun Cumhur İttifakı'nın 5 puan önünde yer aldığı belirlendi. İşte iki anket şirketi ve sonuçları. Adı Araştırma Ekim ayında 81 ilde yapılan ancak Kasım ayında açıklanan araştırma 3029 kişi arasında yapıldı. AK Parti %40,2 ile birinci parti olurken en yakın rakibi CHP 22,6 ile ikinci parti oldu. DDP yüzde 10,7 ile üçüncü, İyi Parti 10,4 ile dördüncü, Milliyetçi Hareket Partisi ise yüzde 8,6 ile 5. parti oldu. Adı araştırmanın sonuçları şu şekilde sıralandı: Ak Parti yüzde 40,2, CHP 22,6, DDP yüzde 10,7, İyi Parti yüzde 10,4, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 8,6. Yeniden Refah Partisi %2,4 MAK Araştırma MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat katıldığı bir radyo programında Kasım ayı anket sonuçlarını açıkladı Kulat %45 bandında bir altılın masa, %40-41 bandında da bir Cumhur İttifakı görüyoruz ifadelerini kullandı. Kulat'ın anketin detaylarını açıkladığı konuşması şu şekilde devam etti. Kasım ayının ilk haftası anket sonuçlarından bahsetmemiz gerekirse 32-33 bandında bir AK Parti var. Milliyetçi Hareket Partisi yaklaşık 8 bandında. %40-41 bandında bir Cumhur İttifakı partilerini görüyoruz. Millet İttifakı'yı yada alımasa dediğimiz bileşim ise CHP %24-25 bandında seyrediyor. Orada da bir yükseliş vardı, son zamanlarda düşmeye başladı. İyi Parti 15 bandında. İkisi yaklaşık 40 puan yapıyor. Diğer 4 bileşen, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi toplamının da %5 civarında olduğu görülüyor. Gelecek Partisi'nde bir aşağı doğru ilme, Deva Partisi'nde yukarıya doğru bir çıkış görülüyor. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere. Topladığınız zaman yaklaşık 45 bandında bir rımasa, 40-41 bandında da Cumhur İttifakı görüyoruz. Geri kalan 15 puanlık oy ise, yaklaşık 10 puanı hitli seçmen, diğer 5 puan da Zafer Partisi, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi gibi farklı partilerden geliyor. Kararsızlar oranı ise değişmekle beraber düşüyor. Yaklaşık 6 puan. Sandığa gitmeyeceğim diyenlerin oranı ise son olarak yüzdelerde. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıya karışan terörist Suriye'de yakalandı. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika habere göre İstanbul'daki hain saldırıda o terörist Sur Suriye'de yakalandı değeriz yani. Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıya karışan terörist Suriye'de yakalandı. Son dakika haberine göre Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin Hüseyin AK isimli örgüt mensubu Suriye Aziz'de gözü altına alındı. Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin Hüseyin AK isimli örgüt mensubu Suriye Suriye'de yakalandı. Ayıntılar geldikçe de açıklayacağız değerli izleyenler. Diyarbakır'daki ilk maçta millerden iyi prova geldi. Elemeler öncesi garibiyet geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine amir takımdan İskoçya'ya karşı iyi prova geldi. Ozan Kapak ve Cengiz Ünder Diyarbakır'da garibiyet getirdi. Son dakika haberine göre amir takımımız ile İskoçya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Diyarbakır yeni stadiumda oynanan müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Ay Yıldız akibimizin baştan sona üstün götürdüğü karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne oldu. Dolu tribünler önünde oynanan maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla A milli takımımız oldu. Galibiyeti getiren goller ise Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'den geldi. İşte maçtan detaylar. Spor. Spor. Milli takım. Son dakika A milli takımdan İskoçya'ya karşı iyi pro var. Ozan Kabak ve Cengiz Ünder, Diyarbakır'da galibiyeti getirdi. Son dakika, A milli takımdan İskoçya'ya karşı iyi prova. Ozan Kabak ve Cengiz Ünder, Diyarbakır'da galibiyeti getirdi. Son dakika haberleri, A milli takımımız ve İskoçya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Diyarbakır yeni stadyumunda oynanan müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Ay Yıldızlı ekibimizin baştan sona üstün götürdüğü karşılaşma, Büyük bir mücadeleye sahne oldu. Dolu tribünler önünde oynanan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla A milli takımımız oldu. Galibiyeti getiren goller Ozan Kabak ve Cengiz Bünder'den geldi. İşte maçtan detaylar. Son dakika haberleri, teknik direktör Stefan Kuntz önderliğindeki A milli takımımız, Euro 2024 elemelerinin hazırlıkları kapsamında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır'da taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Türkiye oldu. Diyarbakır yeni stadyumunda oynanan müsabaka, A milli takımımızın 2 birlik üstünlüğü ile sonuçlandı. Ay Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek sayısı ise 62. dakikadan GİN'den geldi. A milli takımımız... 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep Stadyumunda Çekia ile karşı karşıya gelecek. Hakan kaleyi yokladı. Mücadelenin ilk tehlikeli atağı A milli takımdan geldi. Ayrıldızlıların kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun 7. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci güçlükle kornere çeldi. Ozan Kabak dileğe takıldı. A milli takımımız, karşılaşmanın 18. dakikasında kazanılan korneri paslaşarak kullandı. Topla buluşan İrfan Can kahvecinin ortasında Ozan Kabak'ın kafa vuruşu direkten döndü. Ferdi Kadıoğlu sakatlandı. Müsabakanın 34. dakikasında, İskoçya milli takımının hazırlık pasları yaptığı esnada Ferdi Kadıoğlu kendisini yere bıraktı. Sağ arka adalesini tutan Kadıoğlu'nun tedavisinin yapılmasının ardından oyuna devam etmemesine karar verildi ve genç futbolcu yerini Eren Elmalı'ya bıraktı. Ozan Kabak kez golü yaptı. A milli takımımız, 40. dakikada 1-0 öne geçti. Rakip yarı sahada kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. A milli takımın kaptanının ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Ozan Kabak, kafa vuruşuyla Ay Yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. Cengiz Ünder'den müthiş klasi. Ay Yıldızlılar, ikinci yarının başlamasıyla birlikte üstün oyununu sürdürdü. Kırmızı beyazlılarda yakalanan kontratak fırsatında Cengiz Ünder rakip yarı alanın sağ tarafında topla buluştu. Yıldız futbolcu Meşin yuvarlığa ceza sahası çizgisine kadar götürdü ve yaptığı ayak içi vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a taşıdı. Cenk Tosun az farkla kaçırdı. Golden sonra da ataklarına devam eden A Milli Takımımız 54. dakikada etkili geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk Tosun bir rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Golcu oyuncunun şutu, direğin yanından az farklı dışarıya gitti. İskoçya Mzgın ile golü buldu. Karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen İskoçya atı anda orta alanda buluştuğu topla ceza sahasına kadar girdi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları bularak farkı bile indirdi. Enes Ünal da açıdan kaçırdı. A milli takımımız, Müsabakanın 77. dakikasında Enes Ünal ile tehlikeli geldi. Golcu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruş avuta gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç, iki birlik Türkiye üstünlüğü ile sonuçlandı. Diyarbakır'da ilk maç. Türkiye ile İskoçya arasında oynanan hazırlık maçında Diyarbakır, ilk kez milli müsabakaya ev sahipliği yaptı. Diyarbakır Aklısar Spor ile Fenerbahçe arasında 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından ikinci kez önemli bir organizasyonun ev sahibi oldu. Diyarbakır ve çevre illerden gelenler maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde küçük boşluklar görülürken, 1000'e yakın İskoç taraftar da maçı statta izledi. Ayrıca tribünde yaklaşık 100 metrelik Türk bayrağı açıldı. Cenk Özkacar ilk kez 11'de. İskoçya karşısında ilk 11'de forma şansı yakalayan Cenk Özkacar, bu şansı ilk kez yakaladı. Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, savunma üçlüsünde Çağlar Söğüncü ve Ozan Kabak ile beraber oynadı. A milli futbol takımının kalesini Uğurcan Çakır korurken, orta sahada Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu oynadı. Teknik Direktör Stefan Kurt, Kanatlar ve Forvet hattında ise Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'a şans verdi. İlk kez A-Milli takıma davet edilen Arda Güler ve Talip Tal yedekler arasında yer aldı. Millilerde ayrıca Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Doğukan Sinip, Eren Elmalık, Berkay Özcan, Deniz Minal, İsmail Yüksek, Unut Bozok, Deniz Türüç ve Onur Bulut yedek soyuldu. İskoçya ile ikinci maç. A. Milli Futbol takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynanmış, Türkiye mücadeleyi 4-2 kazanmıştı. Ay Yıldızlı ekibin gollerini Lefter Küçük Don 2, Metin Oktay ve Şenol bir roldan gelmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçelilerin yüreği ağzına geldi. Ana haber bir teriminiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Fatih Portakal'ın yayınında anlattığı 5250 TL iddiası heyecanlandırdı değerli izleyenler. Fatih Portakal'ın yayınında anlattığı EYT'liler detay dahil demekten ne kadar maaş alacak? 5250 TL detay, dikkat çekti değerli izleyenler. Son dakika habere göre emekli yaşa takılanlar yaş ve prim şartını dolduracak emeklilik hakkı kazananlar ve emekli olduğu halde en düşük maaşı alan SSK Bağkur 4A, 4B, 4 cli herkes ilgilendiriyor. Ocak ayına kısa bir süre kala. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sonrası merak ediliyor. Gazeteci Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konu olan SGK uzmanı Özgür Erdursun. En düşük emekli aydının 5.250 TL olabileceğini söyledi. İşte emekli zamma 2023 hakkındaki son gelişmeler. Finans. Finans. Ekonomi. Fatih Portakalın yayınında anlattı. Emekliler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak? 5.2150 TL detayı dikkat çekti. Fatih Portakalın yayınında anlattı. Emekliler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak? 5.2150 TL detayı dikkat çekti. Son dakika, emeklilikte yaşa takılanlar, eyliye. Yaş ve prim şartını doldurarak emeklilik hakkı kazananlar ve emekli olduğu halde en düşük maaşı alan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, 4A, 4B, 4C'li herkesi ilgilendiriyor. Ocak ayına kısa bir süre kala en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, sorusu merak ediliyor. Gazeteci Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olan sevdeki ışmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığının 5250 Türk Lirası olabileceğini söyledi. İşte emekli zamlı 2023 hakkındaki son gelişmeler. Son dakika, emekli maaşı ne kadar 2023? Emekli 2023 yılı zam oranı ne olacak? Yıl sonu yaklaştıkça emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için tahminler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına Ocak 2023 ile birlikte 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Ocak %15 91, 22, 75 arasında beklenirken, Emekliler için refah payı da gündeme geldi. Peki, Ocak'ta emekliler ne kadar maaş alacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte haberin detayları. 4 aylık zam oranı belli oldu. Ocak zamlı için geri sayım sürerken Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur memur emeklisi, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkuruların alacağı maaş zam oranları belli oldu. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54 Yıllık yüzde 85,51 oldu. Bu rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri yüzde 11,84 zam alacak. Bunun yanında memur emeklilerinin maaşlarına ek gösterge de eklenecek. SBK ve bakul emeklileri içinse bu oran şimdilik yüzde 10,84. Emekli maaşları için kesim zam oranı Kasım ve Aralık ayının verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı 3 binası 500 TL. 2022 Ocak zamlı ile en düşük miktar 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı Temmuz zamlı sonrası 6 aylık enflasyon oranı olan %42,35 artışla SVG ve vakur emeklileri için 3500 TL olmuştu. Yeni yıla girerken emeklilikte yaşa takılanlar, devliyeti, İlk ile birlikte toplamda 2,5 milyona yakın kişinin emekli olması beklenirken en düşük emekli aylığında da artış olacağı ifade ediliyor. Gazeteci Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olan SDK uzmanı Özgür Erdursun yeni yılda emekli maaşlarına ilişkin beklentilerini açıkladı. Ortalama emekli maaşı 6.900 Türk Lirası. Erdursun, emekli aylıklarına minimum %50 zam yapılacaktır. En düşük emekli aylığı 1 Ocak'tan itibaren 5250 Türk lirası olur. En yüksek aylık şu an Türkiye'de 26.000 TL, yeni yılda bu rakam 39.000 lira olur. Ama bu rakamı tüm emeklilerin binde biri kadar alan kişi sayısı var. Şu an Türkiye'de ortalama emekli aylığı 4600 Türk lirası, asgari ücret ise 5500 Türk lirası. Yeni yılda emekli aylığı ortalaması 6900 lira olacak dedi. Eğitilerin maaş hesabı Eğitlilerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi üç dönem üzerinden yapılacağı ifade ediliyor. 1999 yılı öncesi, 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama söz konusu olacak. Üç ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak. İntibak yasası ile 1200 Türk Lirası daha artacak. Öte yandan Sosyal Sigortalar Kurumu, 4A ve Bakur'dan 4B, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, Çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rus ekonomisi resesyona girdi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Helen güreği ağzına geldi değerli Değerli izleyenler Son dakika haberiyle Fenerbahçe'nin yüreği ağzına geldi Ferdi Kadıoğlu mille maçta sakatlandı Oyundan çıktı değerli izleyenler Son dakika haberine göre Ameliyye takımının hazırlık maçına İskoçya ile karşı karşıya geldi Diyarbakır yeni stadyumunda oynanan müsabakanın 34. dakikasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Kendisini yere bıraktı Sağlık görevlerinin ilavesini gerçekleştirdiği genç yıldız kenara geldi ve kendisini test etti. Kadıoğlu kendisini denemesinin adından oyuna devam edemedi ve değişiklik istedi. Fenerbahçe taraftarlar ise oyuncunun durumunu sosyal medyada sorguladı. Spor Spor Milli takım Son dakika Fenerbahçelilerin yüreği ağzına geldi. Erdi Kadıoğlu milli maçta sakatlandı. Oyundan çıktı. Son dakika, Fenerbahçelilerin yüreği ağzına geldi. Ferdi Kadıoğlu milli maçta sakatlandı, oyundan çıktı. Son dakika haberleri, A milli takımımız, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır yeni stadyumunda oynanan müsabakanın 34. dakikasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin hemen tedavisini gerçekleştirdiği genç yıldız, Fener'a geldi ve kendisini test etti. Kadıoğlu, kendisini denemesinin ardından oyuna devam edemedi ve değişiklik istedi. Fenerbahçeli taraftarlar ise oyuncunun durumunu sosyal medyada sorguladı. Son dakika haberleri, A milli takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Diyarbakır yeni stadyumunda oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları. Görüntüler TRT 1'den alınmıştır. Kendisini yere bıraktı. A milli takımımızın İskoçya'yı ağırladığı hazırlık maçının 34. dakikasında konuk ekip, savunmadan çıkmak için pas yaparken, Ferdi Kadıoğlu yıldızların yarı sahasındaki kesini yere bıraktı. İlk tedavisi yapıldı. Sağ arka adalesini tutan milli futbolcunun ilk tedavisi saha içerisinde yapıldı. Oyundan çıktı. Kenara yürüyerek gelen Kadıoğlu kendisini denemek istedi ancak oyuna devam edemedi ve değişikliği istendi. Sakatlığına oldukça üzülen genç futbolcu, yerini Eren Elmalı'ya bıraktı. Fenerbahçelileri endişe sardı. Erdi Kadıoğlu'nun sakatlığı sonrasında Fenerbahçeli taraftarları endişe sardı ve oyuncunun durumu, sosyal medyada tartışma konusu oldu. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik.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 Mia? Yeah. Mia? Yeah. Femen Haber Ülkelimiz devam ediyor. Yaklaşık 1 saattir bu ekranlardayız ve diğer kanal haberimize geçiyoruz. Ben dedik İstanbul'daki hain saldırıda kritik isim ile yakalandı dedik. Devamlı geliyor geliyor haberimizin. E, detaylarına ulaştık. Evet son dakika haberine göre Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenen hain saldırının ardından. Operasyonlar sürüyor. Bombalı saldırının kilit isimlerine biri olan Hüsam AK isimli bir terörüksü mensubu Türk polis ekipleri tarafından Suriye'nin Azaz kentinde yakalandı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözalt sayısı ise 51'e yükseldi. Haber. Haber. Güncel. Son dakika İstiklal Caddesi'nde hain saldırıya yardım ve yataklık eden Hüsam AK Suriye'de yakalandı. Son dakika, İstiklal Caddesi'nde hain saldırıya yardım ve yataklık eden Hüsam Ak Suriye'de yakalandı. Son dakika haberi, Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen hain saldırının ardından operasyonlar sürüyor. Bombalı saldırının kilit isimlerinden biri olan, Hüsam Ak isimli terör örgütü mensubu, Türk polis ekipleri tarafından Suriye'nin Aziz kentinde yakalandı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e bile yükseldi. Son dakika, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albas ile itibatlı olanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Bilimlerinin yönettiği operasyonlarda kritik bir isim daha yakalandı. Aynı saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı. Elinde Çiçek. Azez'de operasyon düzenlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırının yapılmasına yardım ve yataklık ettiğini tespit ettikleri Hüsam Kod adlı bir teröristin Suriye'ye kaçtığını belirledi. Suriye'de görevli Türk polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, Azez'de operasyon gerçekleştirildi. Hüsam Kod adlı PKK-YPD mensubu terörist, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı. Resmi ifadede tekrarladı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albas Grin de ifadesi alınmaya devam ediyor. Albas Grün mülakatın ardından, avukat huzurundaki resmi ifadesinde de saldırı emrini pkk JKK, PYD, YPB terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten Hacı Kod adlı teröristin verdiğini söylediği öğrenildi. Albas Grin, İki ay mümbişte kaldıktan sonra dört ay önce Türkiye'ye geldiğini ve bombayı dağacının patlat emrinden sonra patlattığını söylediği belirtildi. Arhar. Kanlı talimat ortaya çıktı. Kalabalığa baktı ve patlat dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Görmek isteyen yola çıktı. Her yer bembeyaz. Kolonya'nın Ukrayna'sı. Ana Haber Ülterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Eyleme hazırlığı yapan teröristler de yakalandı değerli izleyenler. Son dakika abone ol Afrin'de canlı bomba eyleme hazırlığı yapan iki terörist yakalandı. Son dakika haberine göre Afrin'de canlı bomba eylemin hazırlığındaki Suriye uyruklu iki PKK-YPG terörist Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyondaki operasyona yakalandı. Afrin'de gözaltına alınan teröristlerin geçtiğimiz aylarda yakalanan iki kadın teröristin yarım, yarım kalan eylemini tamamlamak üzere örgüt tarafından eğitildiği belirtildi. Haber. Haber. Güncel. Son dakika... Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığı yapan iki terörist yakalandı. Son dakika, Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığı yapan iki terörist yakalandı. Son dakika haberi, Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu iki PKK terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı Koordinasyonundaki operasyonla yakalandı. Afrin'de gözaltına alınan teröristlerin geçtiğimiz aylarda yakalanan iki kadın teröristin yarım kalan eylemini tamamlamak üzere, Örgüt tarafından eğitildiği belirtildi. Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen istihbari çalışmalarla PKKK-CKKPY-LVYPB terör örgütünün Suriye'de yapmayı planladığı eylem engellendi. Afrin'de operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerinin 18 Mayıs 2022'de Afrin Eşrefiye mahallesindeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan MESVKL isimli Suriye uyruklu iki kadın teröristin yakalanmasının ardından aylarca süren takip neticesinde yarım kalan eylemi tamamlamak üzere örgüt tarafından eğitim verilerek Afrin bölgesine gönderilen ve Aş isimli Suriye uyruklu iki erkek örgüt mensubu daha gözaltına alındı. Afrin merkezde bugün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Suriye Uyruklu iki erkek örgüt mensubunun ifade işlemlerine devam edildiği öğrenildi. İki kadın terörist de yakalanmıştı. Emniyet bilimleri 18 Mayıs'ta Afrin Eşrefiye mahallesinde canlı bomba eylemi hazırlığındaki Mesbrekelle isimli Suriye Uyruklu iki kadın teröristi, üzerlerinde yaklaşık 5 kilogram 600 gram bileyle ile güçlendirilmiş patlayıcı, 4 elektrikli fünye ve 2 uzaktan kumandalı devre ile yakalamıştı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbul'daki hain saldırı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hayal Müjde'yi verdiği tarihini açıkladı değerli izleyenler. Megastar Tarkan yeni şarkısı Son Durak'ın yayın tarihini duyurdu değerli izleyenler. Önü şarkıcı Tarkan geçecek ve yap bir güzellik şarkılarının ardından Son Durak ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Megastar Tarkan yeni şarkısı Son Durak'ın çıkış tarihini açıkladı. Magazin. Magazin. Güncel. Megastar Tarkan yeni şarkısı son durakın yayın tarihini duyurdu. Megastar Tarkan yeni şarkısı son durakın yayın tarihini duyurdu. Ünlü şarkıcı Tarkan, geçiçek ve yap bir güzellik şarkılarının ardından son durak ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Megastar Tarkan yeni şarkısı son durakın çıkış tarihini de açıkladı. Megastar Tarkan, yeni şarkısı son durakı hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı Yeni şarkısının 18 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda yap bir güzellik şarkısını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, sosyal medya hesabından kısa bir taser paylaştı. Youtube'da 15 milyon izlenmeye ulaşan yap bir güzellik şarkısıyla uzun süre gündemde düşmeyen Yıldız'ın yeni şarkı paylaşımına yorum yağdı. Son durak 18 Kasım'da Http Uğur'de bir twitter.com arroa 934-2 Tarkan, Tarkan, Tarkan November 16, 2022. geçecek rekor kırmıştı. Megastar Tarkan'ın geçecek şarkısına çektiği film, YouTube'da ilk 24 saatte 7 milyondan fazla görüntülenmeyle, dünyada en çok izlenilenler listesinde ikinci sırada yer almıştı. Doğum gününü böyle kutladı, bir derdini söylemedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeni şaşırttı. Gram altın 1600 lira olacak mı değerli izleyenler? Detaylar haberimizde. Koyuncuların yeni altın tahmini şaşırttı. Gram altın 1600 lira olacak dedi. Gram altın fiyatlarındaki hareketlik sonrası yatandaşlar altında daha da yüksek e, yüksek sorusuna yanıt arıyor. Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırarken kuyumcuların tahminlere gelmeye başladı. İşte son dakika altın haberiyle ilgili detaylar. Finans, finans, ekonomi. Kuyumcuların yeni altın tahmini şaşırttı. Gram altın 1600 lira olacak. Kuyumcuların yeni altın tahmini şaşırttı. Gram altın 1600 lira olacak. Gram altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar altın daha da yükselir mi, sorusuna yanıt arıyor. Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırarken, kuyumculardan tahminler de gelmeye başladı. İşte son dakika altın haberiyle ilgili detaylar. Geçen haftadan beri yükselişe geçen gram altın 1068 lirayı aştı. Yatırımcıların, altın ne kadar olacak, sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş, Antalya'da kuyumcularda hareketliliğe neden oldu. Altının yükselmesiyle bazı kişiler ellerindeki altınları bozdururken, vatandaşların daha çok tekrar yükseleceği umuduyla yatırımlık altın almaya devam ettiği görüldü. Altının yükselmesini fırsat bilen dolandırıcıların ise zaman zaman sahte altın bozdurmak için girişimde bulunduğu bildirildi. Kuyumcular şüphe duydukları altınları mihenk taşına sürterek ayarına uygun asit suyu ile test ediyorlar. Antalyalı kuyumcunun önümüzdeki 1-2 ay içerisinde fiyat beklentileri ise altının gramının 1500-1600 Türk Lirası olması yönünde. Altının gramı 1500-1600 Türk Lirası olur diye düşünüyoruz. Antalya'da 30 yıla yakın zamandır kuyumculuk yapan Altan Ünverdi, altın fiyatları ne kadar yükselse de şu anda olması gereken yerde değil. Normal altının onsunun 2200-2300 dolar olması lazım. Altın şu an alınabilmesi en kolay olan zamanında bulunuyor. Önümüzdeki süreçte altının gramı 1500-1600 TL olur diye düşünüyoruz. Bu da çok uzun bir süre değil, kısa sürede bunlar bekleniyor. Dünyada yaşanan bu hareketlenme bunu gösteriyor. Altın şu an ne kadar yüksek gibi görünse de alınması gereken rakamlarında bulunuyor. Döviz değil her zaman altın kazandırır. Durduğu yerde kazandırır, güven verir. Vatandaşlarımız altın alsın, Güvendiği yerden, bildiği yerden alsın. Onun haricinde bilmedikleri, tanımadıkları yerden almasınlar. Kişilerin güvendiği bir kuyumcusu olmalıdır. Bir kişinin nasıl manalı, berberi bir yerdir, kuyumcusunun da tek olması gerekir dedi. Altın yükselirken insanların talebi daha fazla oluyor. Alınan altının kazandırması için en az 3-4 ay bekletilmesi gerektiğini belirten verdi. Kısa süreli alıp 3-5 gün sonra satacaksa altın yatırım amaçlı düşünülmez 5-6 ay ya da bir yıllık vadede altın her zaman kazandırır. Önümüzdeki 2 senede ne oldu ise önümüzdeki 1-2 yılda aynı yükselişi devam ettirecektir. Genelde dostlarımıza, arkadaşlarımıza altın düşükken biz zarar almasını söyleriz. Ama altın yükselirken insanların talebi daha fazla oluyor. 1600 Türk Lirası olacaktır önümüzdeki aylarda. Bu zamanda telefonlarımız hiç susmuyor dedi. Mirenk taşında sahte olduğunu ya da düşük ayarlı olduğunu görüyoruz. Altının yükselmesiyle sahte altın bozdurmak isteyenlerin de olduğunu belirten Ünverdi, bu tür şeylere teşebbüs eden birçok insan oluyor ama biz test edince bunu görüyoruz. Biz ilk olarak müşterinin gelişinden niyetini anlayabiliyoruz. İlk girdiğinde sahte altın ya da ayarı düşük altın verecek olan davranışlarından kendini belli ediyor. Onun dışında Mirenk taşında test ettiğimizde sahte olduğunu ya da düşük ayarlı olduğunu görüyoruz. Kararsız kalırsak keseriz. Bunu anlamak zor değil. Bir de asit suyu var. 8, 14, 18, 22 ayar asit var. 14 ayar dediğinde 14 ayar asit suyu ile test ediyoruz. Ayarı doğru ise alıyoruz açıklamasını yaptı. Daha çok düğünlerde takmak için yarım gram ve bir gram alıyorlar. Altın fiyatlarının artması ile vatandaşın tercihinin de değiştiğini belirten verdi. Daha çok düğünlerde takmak için yarım gram ve bir gram alıyorlar. Bütçelerine uygun alıyorlar. Biraz bütçesi iyi olan çeyrek alıyor. Yatırım için de cumhuriyet ve bilezik alıyorlar. Bileziğe olan talep devam ediyor ama kollarda bilezik 10-12 tane bilezik varken, bu 3 taneye düştü ifadelerine yer verdi. Şu anda daha çok vatandaşlarımız almaya geliyorlar. Altının daha da yükselmesini beklediklerini belirten kuyumcu Necmettin Kahraman ise, şu anda daha çok yatırım aracı olarak has altın alıyorlar. Daha sonra çeyrek, yarım ve gram altın alıyorlar. Şu anda daha çok vatandaşlarımız almaya geliyor. Vatandaşımız yükseldiği zaman daha çok alıyor. Altın kısa vadeli alınmaz, uzun vadeli alınması gerekir. Düğünlerde eskiden bilezik alırlardı, yarım çeyrek ve grama döndü dedi. Fırsat buldukça almaya çalışıyorum. Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Nilgün Demirsoy, ben daha çok gümüşe talep gösteriyorum. Altın çok pahalandı. Gümüşü kullanma amaçla alıyorum daha çok, uygun geliyor. Altının daha da artacağını düşünüyorum dedi. Altın fiyatlarının dolar endeksli olarak yükseldiğini söyleyen Bünyamin Tosun ise, fırsat buldukça almaya çalışıyorum. Eskisi gibi alamıyoruz. Çeyrek ve yarım altın alıyorum. Bütün almak nasip olmuyor. Altın hep bir yükselişte bulunuyor. Altın yastık altı en güvenilir yatırım aracıdır ifadelerine yer verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rus ekonomisi resesyona girdi. Kuyumculardan yeni altın tahmini. Ve değerli izleyenler bu birlikte tarikhaber.com Bana haber bölümünün sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber isteyemez olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak diye iyi akşamlar diye soru çıkın.